Başka bir soru, panik atak hakkında detaylı bir bilgi yazısı paylaşır mısınız? 15 sene süren bir beladan kurtuluş var mı? demiş hasta. Tabii nasıl seyrettiğini, nasıl tedavi olduğunu, neler olduğunu bilmiyoruz. Ben panik bozukluk hakkında yine DSM-5'ten size e, sol kitabımızdan öyle söyleyeyim, e, bir e, bilgi vereyim. Siz de bileyim, bilin, bilin. E, panik bozukluk yine psikiyatrik tedavi, hastalıkların. En çok bilinenlerinden birisidir ama sıklıkla panik atak diye isimlendiriliyor halk arasında. Boşa panik bozukluğu var. Panik ataklarla seyredebilir. Panik atak sadece o ataklardan biridir. Ama panik bozukluk dediğimizde tekrarlayan ataklardan bahsediyoruz. Ve beklenti anksiyetesinin eşlik ettiğinden bahsediyoruz. Şimdi isterseniz panik atak sırasında neler yaşıyoruz? O belirtileri size aktarayım. Yineleyen beklenmedik panik ataklar... Bir panik atağa dakikalar içinde doğruğa ulaşan 10 dakika gibi söylenir bunun için. O sırada aşağıdaki belirtilerden dördünün ya da daha çoğunun ortaya çıktığı, birden yoğun bir korku ya da yoğun bir içsel sıkıntının bastırdığı bir durumdur deniyor. Böyle bir durum kişinin dingin ya da kaygılı olduğu bir durumda birden bastırılabilir. Çarpıntı, kalbin küt küt atması ya da kalp hızının artması en sık rastlanan şey bu. Valla ben, bazen benim de böyle kalbim ekstrasistol mi deniyor bilmiyorum ama bazen böyle bir küt küt ediyor. Tam bir çarpıntı hali değil ama arada bir tekliyor tabiri uygunsa. Ben de o sırada acaba panik atak mı geçiriyorum yoksa kalp krizim mi olacak diye tedirgin olduğum diyor Galiba ekstrasistol denen aradaki atımlar oluyor. İkinci belirti terleme. Panik atak sırasında e, sıklıkla olabilecek bir şey. Titreme ya da sarsılma. Soluğun daraldığı ya da boğuluyor gibi olma hissi, soluğun tıkandığı duyumu, dehşetle şey yapabiliyor musunuz, odaklanabiliyor musunuz? Ne kadar insanı tedirgin edebilecek belirtiler aslında. Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkışma. Bakın kalp krizini çağrıştıran çok şey var burada. Bulantı ya da karın ağrısı, baş dönmesi, ayakta duramama, sersemlik ya da bayılacak gibi olma duyumu, titreme, üşüme, ürperme ya da... Ateş basması, duyumu, uyuşmalar, gerçek dışılık, yani olan bitenin algısında bozulma, derealizasyon, depresalizasyon veya kendinin değiştiğini hissetme, denetimi yitirme ya da çıldırma korkusu. Yani hastaların sık ifade ettiği belirtilerden birisi de bu. Denetimi yitireceğim veya işte her şey kontrolümden çıkacak bir başka hastamızın ifade ettiği gibi yani nefes almamı kontrol edemezsem sanki nefes alamayacağım vesaire gibi düşünüyor. Panik atakta da böyle denetimi yitirme ya da çıldırma korkusu tabloya eşlik ediyor ve elbette ölüm korkusu. Bu 13 belirtiden dördü bir araya gelirse yoğun bir biçimde biz buna panik atak diyoruz. Bu yetmiyor tabii. Yani ee, bunlar bir maddenin kullanımı sırasında ortaya çıkmış olmamalı veya başka bir hastalık nedeniyle ortaya çıkmış olmamalı vesaire. Ee, bu, bu sonuçta panik atak ve bu hastalık e, panik bozukluk e, tedavi ile düzelebilen bir hastalık. E, şurada beklenti ile ilgili iki şey var. E, ataklardan en az birinden sonra aşağıdakilerden biri ya da her ikisi de bir ay süreyle olur. Ya da daha uzun süreyle diyor. Başka paniklerin olacağı, panik atakların olacağı e, ya da bunların olası sonuçlarıyla, örneğin denetimi yitirme, kalp krizi geçirme, çıldırma ile ilgili olarak sürekli bir kaygı duyma ya da tasalanma. Yani bir atak geçirdiniz, tamam bunun adı panik atak. Ama sürekli bir ay boyunca bu yeniden olursa falan gibi düşünce tasalanma, beklenti ansiyeti diyoruz buna, beklenti kaygısı. Bu olursa, işte o zaman panik bozukluk diyoruz. Konu sadece atak geçirmek değil. İkincisi de ataklarla ilgili olarak oyun bozukluğuyla giden davranış değişiklikleri. Örneğin spor yapmaktan ya da tanıdık bildik olmayan durumlardan kaçınma gibi panik atağı geçirmekten kaçınmak için tasarlanmış davranışlar göstermek. Yani falanca yerde bu olay olmuştu oraya gitmeme. Bir AVM'nin içinde olmuştu mesela. Bir daha yine orada olacak diye. Oraya gitmeme hali. Yani bir bu beklenti ansiyetesi, beklenti kaygısı. Yine olacak korkusu ya da böyle bir korkuyla olayın cereyan ettiği bir yere gitmeme veya bir davranışı göstermeme olayı tekrar edecek diye bunlar da panik atak bağlamında görebileceğimiz şeyler. Panik bozukluk bağlamında görebileceğimiz şeyler. Dolayısıyla şöyle sormuş 15 sene süren bir beladan kurtuluş var mı diye sormuş izleyicimiz. Elbette var. Bu bir hastalık ve iyi bir hekimle temas ettiğinizde tedaviniz dikkatle sürdürüldüğünde bu beladan kurtuluş. Elbette bak çok sayıda panik bozukluk hastamızı tedavi ettik ve düzeldi ve eminim diğer meslektaşlarımız da çok sayıda hastayı tedavi ediyorlar ve düzeliyorlar. Burada önemli olan şey tedavi hattında kalabilmek, hekimizin tavsiyelerini doğru bir biçimde uygulamak.